Oh. Evet Arkadaşlar bakın Saçım nasıl olmuş G's açım Güm kestirimden Neyse G'se ee, goya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Nerede kalmıştık Eee en son 500 puan yapmıştık 600 puan 650 puan olacağız 650 puan olacaktık bir arkadaşlar ee, şimdi hemen hız kesmeden Strike'a giriyorum tabi açarsa gireceğiz şimdi açmasını bekliyoruz Yavaş yavaş Ardı bir sürü sekme de açık olunca tabi. Daha çok yavaşlıyoruz. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Evet oyuna giydik. Şöyle ee, 2212 TL topladım. Şuradan hemen hemen hemen hemen botlarla alıştırma yap, zararsız botlar dost. oyna bakalım. 650 geçebilecek miyiz? 650 geçebilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Zaten videonun açıklamasını yazmıştım. Geçebileceğimden pek emin değilim diye. Ve galiba öyle olacak. Biraz kendime hazırlamaya çalıştım o yüzden 5-6 saat sonra falan attım videoyu. Hadi bakalım. Açarsan sevinirim oyuncum, açarsan sevinirim. Hadi. Evet, bekliyoruz. Ve açtı. Atayız. Ne olabilirim sence? Ben her bir scrolluma çekildiğimde atayız seçiyorum. Gel buraya. Sen benim ilk gemimsin. Sen ikincisin. Üç, üçü arıyoruz. Gel buraya, gördüm seni şurada. Gel bakalım. Ben bakalım aslan parçası var Evet son 9 Ne yapıyorsun sen orada? Tamam Bıçak zamanı Bir şey yapayım mı? Bir dakika. Koş koş koş koş koş. Düşman. Aa, doğru harita harita. Haritayı unuttum ben. Haritayı unuttum. Bir dakika. Çok ileride çok ileride çok ileride. Baya düşman var. Sakın onu öldürmeyin. Gerçi zelersin beklersiniz. Hani nasıl öldüreceksiniz ki? Sorduğum bir bile saçma kafam gitmiş artık Şurada 3 tane Yemcik görüyorum yemcik 3 tane aynen bir tane A, 3 değil mi? 3 olması lazım 3 tane kırmızı vardı hayırdır doğru. sakın ha Geri bas Geri bas bakalım Cool line Havalısın bas dedi Teşekkür ederim bana gaz verdiğim için aa, aa bittiniz Hadi be Bu da bu silahla da yavaş gidiyor o zaman Ve 360 derece Döndük Arkadaşlar bu 360 derece Dönme CSGO'nun favori hareketidir Bunu her bir Botla savaşımızda yapmanız gerekiyor gel buraya 360 derece olmadı bu 345 derece falan oldu evet solda baya bir kişi var Opa hop hop selam Bizim takımdakiler niye zararsız onu anlayalım. Barış şöyle daha güzel bir şey versen. Hani piston yerine. Sence bu uyar mı bana bu kadar için azından? Uyar mı oyuncu? Sana söylüyorum yani. Bunu özellikle söylüyorum. Bak kaçıyor. bir ikide bir de kaçıyor. Seni bıçaklayacağım. Hımm. <gülüyor> <gülüyor> avadan zıplayarak kritik yarışımızı yaptık dödü dön dön dön bir kişi gördüm orada iki tane kişi var kaçıyorlar gel buraya gel buraya gel buraya kaçamazsın şimdi gel bakayım buraya 650 anormal bir rakam 500'den daha da anormal bir rakam bu oyunda kor general ritmesi olsaydım ben bunları bir dakika yakalmız olduydum arkadaşlar CSGO yes, Dekor Genel Olmak Zaten Büyük iş. Onu Da Bir Söyleyeyim Yani Bir kenara Yazıyorum Evet Kafadan vurduk Birinci de Birinci D Kalbine Doğru Atış Ettik İkinci de de Kafasına <gülüyor> Headshot Ver Bakıyım Daha iyi Bir Şey Geldi Bu Da Kötü Olmay Değil Mi Ana. Sizi Kafadan İndirmekle Çok Uğraşamayacağım Bakın yere şey bıraktım. Eee neydi o? Amblem miydi? Öyle bir şey bıraktım oraya. Oraya geldiğiniz zaman benim tuzağıma düşeceksiniz. Senin ister, dünyanın koydum. Benim tuzağımda şu. Şimdi onlar oraya gelecek arkadaşlar, tamam mı? Onlar oraya geldiği zaman üstüne basacağım favori atlayışını. Favori atlayışımı biliyorsunuz şu şekilde. Hı -hı -hı favori atlayışımı biliyorsunuzdur artık çünkü bunu çok yaptım bütün videolarda ezberlemişsinizdir diye düşünüyorum. bir şey diyeceğim adama ateş ediyor muyum? ben aynı için ve selam. bak o nereye geçerse o da oraya geçiyor bunlar aynı zamanda uzman derken aşağı düşüyorduk biten düşmanı son anda yakaladım derken yine aşağı düşüyorduk Evet orada bir tane daha varmış ben nereye gidiyorum ya Gidiyorum gidiyorum Gidiyorum artık peşimize gidiyoruz Evet 360 derece favori Dönme Bu sefer oldu Bakın şimdi bunu birinin yakında deneyeceğim Neredesin sen neredesin düşman var burada Ne çıkıp çıkıp gidiyorsunuz oraya Orası da onların favorisiymiş yani arkadaşlar ne yapalım Seni bıçaklayacağım sana çok uyuruzum ben Biraz diyeceğim senden bırak. Hadi bakalım. Şurada şurada şurada. Gel buraya gördüm seni. Gel buraya Nereye kaçacaksın ha? Nereye kaçacaksın? Zahmet etmeyin. Ben öldürdüm. Hiç zahmetinize gerek yok derken 566 puan olmuşuz. Farkında değilim. Bayağı artmışız yani. Şöyle şu buraya. 590. Bakın son bir kişi Şunu bulamazsan burada kafayı yerim ya. Evet buldum. Şöyle bir dakika, Bir dakika Bir şey yapacağım bir şey bir şey. Bir şey yapacaksın. Dur dur dur bir dur. Dur bir. Ya bir dur. Dur bir. Al ya al ya al ya. Al yapmıyorum ya. Al al al. al. Hiçbir şey yaptırmıyorsun üç kişi. Siz bir şey yaptırmıyorsunuz ki. 657, 657 doğru 600 sandım. Birkaç iş daha bitmemiz lazım. Doğru, doğru, doğru, doğru, doğru. doğru. Kafam biteceğe. O ney be? Şampiyonuz biz be, şampiyon. Hatta 650'yi de şöyle. Bir güzel arttırmak istiyorum ve bunu da öldürüyorum hatta bunu da öldürüyorum hatta Bunun üstüne favori atlayışımı yaparak Kestim gel buraya, gel buraya. Evet arkadaşlar 694 puan olduk tam 694 puan olduk Ve bundan sonraki hedefimiz ise 720 olacak yani bir videonun piksel kalite sayısı Kalite sayısı rakamlarından biri olacak şunu da öldürelim artı artı artı artı geldim. Evet 714 olduk. Bir dakikaya 720 olacağız ve bay bay. Evet 11 dakika 17 saniye. Tabii ki Facebook e, bu videoları kendisi bir 2 3 ya da bir dakikalarını kısaltıyor arkadaşlar. O yüzden size buna 11 dakika 30 saniye değil 10 dakika ya da 9 dakika olarak izleyeceksiniz. Ve bay bay.